Evet, Arapça ön lisans 2. sınıf 2018-2019 yılı 3 ders sınav sorularını sizler için çözmeye başlıyoruz. Sevgili ön lisans öğrencileri, sizden istediğimiz bu dersleri düzenli takip etmeniz, abone oluna tıklamanız, beğeni ve eleştirilerinizi de yorumlar kısmına eklemeniz. Ayrıca bu çalışmamızı tüm arkadaşlarınıza duyurup onların da yararlanmasını sağlamanızdır. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Soru 1 Soru 1 diyor ki Minda'dawil ahmari yecibu en Yukarıdaki cümlenin kırmızı ışıkta durman gerekir. Anlamı taşıması için boşluğa hangi fiil getirilmelidir? Şimdi bu en var ise en den sonra mutlaka fiil-i muzari gelecek ve fiil-i muzari'nin de son harfinin harekesinin üstün olması çünkü mansubattandır bu sevgili öğrenciler. Tekifu durursun ama en olduğu için olmaz tekifu olması lazım. Tekifa durmanız lazım olur ama durman gerekir diyor. Yakifune duruyorlar olmaz. Teqife durman gerekir. Doğru cevabımız sevgili çocuklar D. Eqife zaten durmam gerekir olmaz. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Ecve fiilin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Bakın ecve fiili aslında nedir? Aynül fiili illetli olan yani orta harfi ecve boşluk demektir. Dolayısıyla ecve fiil aynı fiili illetli olan fiil olarak bilirsek doğru cevabımız... D olur arkadaşlar. Tıpkı salim fiiller gibi çekilirler. Ee, çekilmezler. Eceh fiillerdeki illetli harfler bilmek mümkün değildir, mümkündür. Lamul fiili illetli olan fiillerdir. Lamul fiil değil aynul fiili. Power fiili illetli hayır dedik, aynul fiili illetli olan fiiller. Eee Üçüncü soru. Aşağıdaki fiil çekimlerden hangisi emri hazır kipindendir? Emri hazır. Bakın. Emri hazır. Nedir? Sen. Şunu yap diyor. Evet. Buraya bir tıklayalım. Nahnu firne. Biz kaçtık. Enti anti ferri, sen kaç, sen firar et. Doğru cevabımız, dur. Ene, ferri, ben kaçtım. Hüme, ferra, o ikisi kaçtılar. ve ferra, o kaçtı. Dolayısıyla, anti ferri, sen kaç, diyoruz. Dördüncü sorumuz, Diyor ki aşağıdaki aşağıdakilerin hangisi tebrik için kullanılan kalıp ifadelerden biridir. Arkadaşlar zaten burada mebruk, tebrik. Hemen bilmeniz lazım. Buraya tıklıyoruz. Mebruk. Tebrik. Et. Mutlu olsun. Tebrik ederim. Elhamdülillah selam'e geçmiş olsun. Sağlıklı oluşuna hamd olsun Allahu yüsellimeke Allah sana selamet versin. naimen sahatler olsun. Yerhamkallah. Allah sana merhamet etsin. Hani aksırınca biz elhamdülillah diyoruz ya. Karşılığında duyanlar ne demesi gerekiyor? Yerhamkallah. Beşinci sorumuz. Diyor ki, Le el muhtemeli en yenzile sel cugaden. Cümlenin yarın kar yağması muhtemel değildir. Yarın şöyle diyelim. Yarın kar yağması muhtemel değildir. Anlamı taşıması için başta aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Le ise tehte, Altında olmaz arkadaşlar. Ale olmaz. En denden olmaz. İle e olmaz. O zaman le ise minel muhtemeli en yenzile selcu gaden diyoruz. C şıkkını işaretliyoruz. D şıkkını ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? İşaretliyoruz. Evet siliyoruz. Tam bir şey olmuyor. Neyse. Altıncı soru. Ene nokta nokta otlatake ya kerim. Buraya... Tatilini nerede geçirdin Kerim olmazsa lazım. E ne diyeceğiz? Ene kadayıta utlatake ya Kerim. Doğrusu bu. Ene kadayıta. Ene meşeyte nerede yürüdün? Ene bakite nerede kaldın? Ene remeyte nerede attın? Ene neveyte nerede niyet ettin? Doğrusu bu arkadaşlar. Yedinci soruda. Kene ve grubu ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? Kene ve e, grubu. Kene ne yapıyor? Kene ismini ref haberini mansup eder. İnne ismini nasb haberini ne yapar? Merfu eder. Dolayısıyla doğru cevabımız da bulduğumuzda diğerlerine bakmıyoruz. Çünkü kesin şey ismi daima merfu haberi daima mansup olur. Teklifli soru: e, Allahu hayran. Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki hangisi doğru şekilde tamamlar? A, arkadaşlar Allah seni hayırla mükafatlandırsın, hayırla karşılığını versin, hayırla cezanı versin. O, Nasarak nasar tüm Allahu hayra, Allah hayırla yardım ettiniz olmaz. Keteptüm Allahu hayran. Allah hayırla yazınız olmaz. Cezaykumullahu <gülüyor> hayran diyeceğim. Cezaykumullahu <gülüyor> hayran. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. Re'akumullahu hayran. Allah sizi hayırla gördü. Asbahtum sabahladınız. Peki. Camiatüne ekberu camiat fil alem adet attullab. Burada dünyadaki en büyük üniversite bizim üniversitedir. Hangi yönden? min adadit tullab min hay'i sudijaz yani sayı yöneden öğrenci sayısı yönünden dünyadaki en büyük üniversite bizim üniversitemiz keenne sanki yebdu öyle görünüyor ki yebden leite keşke yezhar en öyle görünüyor ki doğru cevabımız a'dır arkadaşlar bil beyti ahadan yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi irap yönünden doğru şekilde tamamlar sare oldu Neyse ise değildir kene idi asbaha Tabahladı. da lealle umulur ki o zaman doğru cevabımız lealle diyoruz lealle fil beyti ahadan umulur ki evde birileri vardır umulur ki evde birileri vardır ee, el cündiyye esedun el cündiyye esedun yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar leysel cündiyye esedun yani asker aslan değildir diyor saral esed saral cündiyye esed ee, şimdi tabii burada sara leyse asbaha kana Sevgili arkadaşlar, önce bunlar yüzadenin. Bunlar Ke'nva kardeşlerindendir. İsmini ref haberin nasveder. Halbuki burada el mansup olduğu için inneva kardeşlerinden bir edata bakacağız. Dolayısıyla Ke'nne doğru cevabımız. Ke'nnel Cündiye esedün e, asker aslan gibidir. Yani sanki aslan gibi çarpıştı filan anlamında geliyor. Mukabele tün. 12. soru Mukabele. Kur'an-ı Kerim karşılıklı okulması ya da bir şeyin karşılıklı yapılması ve kültürümüzde genelde Ramazan ayında yapılan Kur'an okumaları, karşılıklı Kur'an okumaları hatim işlerine mukabele deniyor. Ee, Tabi kökeni de Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemin, Cebrail Aleyhisselam'a yaptığı her Ramazan'da Kur'an'ı baştan sonra karşılıklı okuma ile ilgili rivayet ediliyor. Mukabele sözcüğünün üçlü kökü, sülasi formu Aşağıdakiler hangisidir? Arkadaşlar, mukabele, bakın, lakabe olmaz, lakabe, lakaplandırdı, e, kalebe çevirdi, kale dedi, belaka farkı, o zaman nedir? kabile diyeceğiz, kabile. Nedir? 12. soru, 12. soru nedir kabile kabile kabele mukabele istikbal gibi. Şimdi 13. soruya da bakıyoruz hüe nokta nokta filmin şahid duha fi hayatı şahid hayati Filmin o bir filmdir nasıl şahid izlediğim bir filmdir. Hay bir Hayatımda izlediğim diyeceğiz ki en güzel, en enteresan, en harika bir film. Budla tabi olmaz film müzekker diyeceğiz. Asbahu olmaz. Sabahladı. Asbaru en sabırlı. Hüsne yine bu ile bu müennef sigasına geldiği için olmaz. Erva'u diyeceğiz. Erva'u. En harika, en harika bir filmdir hayatında izlediğim. Burada da erva'u filmin şahettuhu fi hayati diyeceğiz demesi lazımdı. Bunu yanlış düzellemişler arkadaşlar. On dördüncü soru. Hezi nokta nokta kıssatin karatua fi hayati. Hayatımda okudum en güzel hikayedir. Bu. Bu hikaye hayatımda okudum en güzel hikayedir. En harika, en çekici. Ee, nedir? Hudla arkadaşlar faziletli, hüsne, güzel, e'le, ee, yüksek, asbahu sabahladı. O zaman ehsenu diyeceğiz. Hâzihi ehsenu kısatin. Hâzihi Ahsenu kıssatin kara'tuha bu nedir? En güzel hikayedir, kara'tuha okuduğum en güzel hikayedir, fî hayati hayatımda okuduğum en güzel bir hikayedir. 15. soruya geliyoruz arkadaşlar. Aşağıdakiler hangisi me hiwayetuke yani hobin nedir? Hobin nedir? Me erkeğe soruyorsun. Sen hobin nedir sorusuna verilebilecek anlamlı ve uygun bir cevap değildir. Bakın bu değildir. Vurgusuna hassaten dikkat ediyorum. Mesela me hiwayetuke el okuma olabilir. es yani yüzme olabilir. Es-sefer yolculuk seyahat olabilir. es ne diref Avcılık olabilir. O zaman el kadimetü gelen bu hobilin karşılığı değildir sevgili arkadaşlar. 16. soru diyoruz ki 16. soruda istekbeletni <gülüyor> binti ibneti fı matari istikbalatni beni karşıladı ibneti kızım film matari havalanda en yakın bakın burada en yakın en doğru demek ki bu manaya da yakınlar da var ama en yakınını istiyoruz doğru olanlar var en doğrusunu istiyoruz mesela havalanda kızımı karşıladı halbuki kızım beni karşıladı havalanda kızını karşıladı halbuki kızım beni karşıladı havalanda beni kızım karşıladı Havalan onu onun kızı karşıladı. havalanda kızımla beni karşıladılar. Dolayısıyla nedir C şıkkı. Ne yapmış? İşte Belen'i beni karşıladı, İbneti kızım, filmatari, tari Havalanım. On yedinci soru ittasale fiilinin üçlü kökü yani sürasif formu aşağıdaki hangisidir? Mesela ittasale ne vardır arkadaşlar burada? Aslında i e, elifi ve şeddeli teyi atıp yerine bir vav ekliyorum. Bunun aslı nedir? Vasale. Vasale. Mesela asale değil, salle değil, tasale olmaz. Velasa olmaz. Vasale. Vasale. Yani vasale eşleştirdi, bağladı. İşte ilgi kurdu. Sıla-i rahim diyoruz burada. Mesela sıla-i rahim akrabaların birbiriyle ilişkisini devam ettirmesidir. 18. soru. E, aşağıdaki sözcüklerden hangisi tefekkere, tefekkere düşündü fiilinin ismi faili nedir? mütefekkirun. tefekkere, yetefekkeru, mutefekkirun mütefekkirun düşünür. Mutefekkir Türkçe'de de kullanılan bir kelimedir. Dolayısıyla bakın A'dır. tefekkere, yetefekkeru, mutefekkirun bu müfekkir tefe'ale tef tef şey değildir. mütefekkerun, düşünülen şey. müfekkerun, yine üzerinde kafa yorulan, tefekkürün, tefekkür etmek. Ama ismi fail budur. 19. helte'arifu tarikatel ihtimami nokta nokta el esnen. Burada tabi dişlerle ilgili dişler e, nasıl özen gösterileceğini biliyor musun? Yani... Özen göstermenin yolunu, tarikatel ihtimam, e, özenme yolunun, yani özenme metodunun, özenme e, usulününü biliyor musun diyor. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar, an olmaz, fi de da olmaz, bin ile, e, den yine olmaz, ke e, gibi olmaz. Doğru cevabımız bil esneni olacak, bil esneni tarif keyfe in insan tarifı biliyor musun كيف nasıl tesir ettiğini el insan insanın ne diyeceğiz elbi eti çevreye yani insanın çevreye nasıl e tesir ettiğini nasıl etki ettiğini biliyor musun Minelbi eti çevreden lilbi eti çevre için il elbi çevreye ama çevreye doğru. Bu ise çevrenin üzerine nasıl tesir ettiğini Annemden doğrusu sevgili öğrenciler budur. Ee, dediğim gibi bugünkü videomuz burada bitti. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Lütfen abone olmayı. Ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayın. Abone olduğunuzda yeni bildirimlerden anında haberdar olacaksınız. Çünkü yeni videolarla ilgili size bildirim gelecektir.